Şimdi Instagram'da son yayınlanan kripto paralarda başlarda dolar 18.26, 18.23, 29.6983,40 ve Bitcoin 19.641 ile gün düşüşle kapattılar. Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki kararlar tartışma konusu olan hakem Yasin Kolküme düşürülüyor. Paris'te toplam fanatik Ermeniler Azerbaycan'ın Fransa v saldırdı. Başakşehir-Vardar Karagümrük maçına gol sesi çıkmadı. Trabzonspor 2-0 geriye düştü. Maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nün son dakika attığı golle mağlup etti. Okan Demir e, Süper Lig'e geri dönüyor. Hatayspor'la görüşmeler başladı. Fener Milli Araya moralli girmek istiyor. İşte Fenerbahçe alan Yaz'ın maçının muhtemel 11'leri detaylar. tarihhaber.com'da Tayvan'da korkutan yangın çıktı. 24 otomobil ile bir kamyon krediyoruz. Evin önünde şaşkınlık yaratan anlar yaşandı. poşet dolusu parayı havaya saçtı değerli ziyanlar. KPSS'ye giren kızı kimliğini unutunca kahraman baba son anda yetiştirdi değerli izleyenler, Bu haberimizdeki özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.